Bugün 2 Ağustos 2022 Salı. Mars günündeyiz. Başak burcundaki ay saat 1.29'da boşluğa girecek ve 7.05'te Terazi burcuna geçene kadar boşlukta ilerleyecek. Terazi burcundaki ay sabah saatlerinden itibaren estetik ve uyum ihtiyacımızla ilişkilerden beklentilerimizi öne çıkarabilir. Aslan burcundaki güneşte Koç burcundaki Jüpiter arasında devam eden üçgen açı ruh halimizi daha iyimser ve cesur yapabilir maddi manevi bazı fırsatlarla karşılaşmamız mümkün yeni girişimlere hevesle yaklaşabilir inisiyatif almak isteyebiliriz yengeç burcunda ilerleyen Venüs Boğa burcundaki Mars ve Uranüs uyumlu görünümde olacak maddi manevi güvence aradığımız alanlarda aile ve yakın ilişkilerden destekler alabiliriz akşam saatlerinde terazi burcundaki ay Koç burcundaki Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Özgüven ve cesaretle kontrolsüz ve abartılı sözlere neden olabilir. Aşırı idealist ve hayalci de olabiliriz. İnanç ve düşüncelerimizde tutucu ve fanatik davranışlar gözlenebilir. İlişkilerde ve iletişimlerde daha kontrollü ve dengeli olmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.